Kime, neyi, nerede, ne zaman, ne Hı. kadar anlatacak dediğiniz Tabii. gibi. Çünkü en çok ilişki kriz aşamasında eğer ilişki devam edecekse çünkü ne dedik biraz önce aslında hemen bitmiyor aldatma sürecinden sonra hemen bitmiyor ilişkiler. Devam ediyor ve %60-75 kişi devam ettiriyor devam bu süreci. Ediyorum, evet. Ve bu süreçte gerçekten iyi bir destek alanlar ve biz bu süreci birlikte aşacağız, biz buna evet diyoruz çiftler eskisinden daha da mutlu olabiliyorlar. Tamam. Bununla birlikte işte o kriz aşaması ilişkiye en çok zarar verildiği süreç. Tam ne yapacaklarını bilmedikleri için. Bu süreçte e, bir yardım almak